Aşağıda verilmiş olan iki örüntünün ilk altı terimini gösteren sıralı ikililer yer almaktadır. Her sıralı ikilideki ilk değer, örüntü A'ya ve ikinci değerse örüntü B'ye aittir. Cevap kutusunda bu iki örüntüye ilişkin çeşitli ifadeler yer almaktadır. Doğru olan ifadelerin tümünü işaretleyiniz. Önce burada neler olduğuna bakalım. İlk terimin örüntü A'ya ait olduğu belirtilmiş. Yani, bu sıralı ikililerin ilk rakamları, örüntü a'ya ait. Örüntü a, 1, 2, 4, 8, 16 ve 32 olarak devam ediyor. Örüntü a'da bir terimden sonra gelen terimi bulmak için, 2 ile çarpıyoruz gibi gözüküyor. 1'den 2'ye ulaşmak için, 2 ile çarpıyoruz. 2'den 4'e ulaşmak için, 2 ile çarpıyoruz. 4'ten 8'e ulaşmak için, gene 2 ile çarpıyoruz. Her seferinde 2 ile çarpmaya devam ediyoruz. 8 kere 2, 16 ve 16 kere 2 eşittir 32. Şimdi, örüntü B'de neler olduğunu inceleyelim. Örüntü B, bu sıralı ikincilerin ikinci rakamı. Örüntü B'nin tüm terimleri 3. Örüntü B'nin 3 ile başladığını ve her seferinde 0 eklediğimizi söyleyebiliriz. Veya, örüntü B'nin 3 ile başladığını ve 1 terimden sonra gelen terimi bulmak için, her seferinde 1 ile çarptığımızı da söyleyebiliriz. Bu da bize her zaman 3 sonucunu verir. Bu sıralı ikililere baktığımıza göre, artık sağ taraftaki seçenekleri okuyarak hangilerinin doğru olduğunu bulabiliriz. Örüntü A'da, 1 terimden sonra gelen terimi bulmak için sabit bir ile çarpıyoruz. Bu doğru. 1. terimden 2. terime giderken, 2 ile çarpıyoruz. İkinci terimden üçüncü terime giderken de 2 ile çarpıyoruz. Her defasında 2 ile, yani sabit bir sayı ile çarpıyoruz. Bu seçenek doğru. Bunu işaretleyelim. Ve bir sonraki ifadeyi okuyalım. Sonraki sıralı ikili, 52,3 olmalıdır. Bundan sonra gelecek sıralı ikilinin ne olması gerektiğini bulalım. Örüntü A için 2 ile çarpıyorduk. 32 çarpı 2 eşittir 64. Örüntü B ise bir sonraki terim için 1 ile çarparak ilerliyordu. Dolayısıyla bir sonraki 3 çarpı 1 eşittir 3 olmalı. İfadede bir sonraki sıralı ikilinin 52,3 olacağını söylüyor. Oysa bir sonraki sıralı ikili 64,3 olacak. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Bir sonraki ifadeyi okuyalım. İkililerin grafiğini çizseydik, noktalar aynı doğru üzerinde olurdu. Bunun üzerinde biraz düşünelim. Dikey eksenimiz bu olsun. Bu da yatay eksenimiz olsun. Yatay eksende örüntü a'yı ve dikey eksende ise örüntü b'yi göstereceğiz. Önce örüntü a'yı işaretlemeye çalışayım. Burası 32 olsun. Bunun yarısı 16 bunun yarısı 8, bunun yarısı 4 ve bunun yarısı 2 ve bunun da yarısı 1 olacak. Örüntü A'daki noktalarımız bunlar. Bu noktaların herhangi birisi için örüntü B'de karşılık gelen terim 3 olacak. Dolayısıyla, örüntü A 1 iken, örüntü B 3 olacak. Örüntü A 2 iken, örüntü B 3 olacak. Örüntü A 4 iken, Örüntü B, 3 olacak. <gülüyor> Tekerleme gibi oldu. Örüntü A, 16 iken örüntü B, 3 olacak. Ve örüntü A, 32 iken örüntü B, 3 olacak. Bu noktaların hepsi aynı yatay çizginin üzerinde yer alıyorlar. Bu çizgiyi pembe renkle çizelim ki rahat görülebilsin. Yani bu ifade doğru. Noktalar aynı çizgi üzerinde bulunuyorlar. Bir sonraki ifadeyi okuyarak devam edelim. Örüntü B'de, bir terimden sonra gelen terimi bulmak için sabit bir sayıyla çarpıyoruz. Örüntü B'nin her terimi 3'tü. Yani bir sonraki terimi bulmak için 1 ile çarpıyorduk. Her defasında aynı sabit sayıyla çarptığımız için bu ifade de doğru. Yani ikinci ifade yanlış, diğer ifadelerin hepsi doğru.